Alüpam pilise perde, en yeni ve modern perde sistemidir. Bulunduğu ortamı güneşin sıcaklığından ve zararlarından korur. Pilise perde, yaşam alanlarınıza hoş ve yumuşak ışık sağlarken, mahremiyetinizi korumanın zarif bir yolunu sizlere sunar. Cam balkonlar için en ideal perde modelidir. Kolay kurulum ve onlarca renk seçeneği ile Alupan zebra perde sizler için tasarlandı. Daha fazlası için 0552 573 5730 WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.